Orada beni kayboldum Ben yine sana hapsolum, Yine bir başıma bu gece savrulum. Karanlık bu sokaklarda hapsoldum şu ruhumla ben Sabaha karşı yazdığım bu sözlerimde en derinden Samimi duygular anlarsın bu gözlerimden Dik dururdu bedeni ver şeye rağmen o ezelden Geriye bakmasam da canlanırdı hatıralar Gene bir şarkı yazdım isterim ve son satırlar Bir nevi şairim o duygularıma tercümanlar Geceye sor beni beni nasıl sana anlatırlar Yarını çok parlak göremiyorum baktığım ufukta Silinmez hatıralar belirir oldu dört yanımda Güneşi istemem ben mutluyum karanlığımda Hisler yok oldu kayboldu o son durakta Bir ben bir şeytanım o her gördüğünü melek sanma Yalancı baharlar hissettim bu değildi ama Sonbaharlarımda rüyalarıma dalmasam da Solmasın o günüşlerinde hiç ben olmasam da bulu beni kayboldun Ben yine sana hapsoldum Yine bir başıma bu gece savrulmuş Elimde kaybettiğim hınırlarımda, gençliğim var sokaklarına ser bekti. Bu hayali güzellikti, aldıklarıma denk düşer Ve yazık gerçek sanmışım hep belki olur sahiden diye Düşünüyorum çözemedim kimseyi, köle gibi satılıyor çalışırım top değilim top. Hiç bakıyorum üzmüyor yaşlanacaksam düşünmeden ölü gibiyim. Ben Sahte yazılmış bir gazete küpürü Üstümdeydi örtülen Soğukta kalmışım ne fark eder ki örgüden ha. Sokaklarda yatıyorum ve sanıyorlar ki keyiften Bazen korkuyorlar benden evet. Elimden tuttunuz da ben mi kaçtım evimden ben Her gün ayak dedim her gün ölmek için kalan ben evet. Evden kaçtığımda kimin içinde ölmek demekken Kimin için artık insan olmak için Ben de demekten Çalmadan evet. kapında yatardım Fark ettin mi hiç, hiç. Hep sanıyorlar Yüküm omuzdan inmesi hiç evet. Duyduklarımı anladım. Anıtsam dünyanınlara da yazık olur. Evet. Benden iz bir günah kulu Allah'tan Allah tam bulun. Bulu beni kaybolun. Ben yine sana hapsolum. Yine bir başıma bu gece salınmış. Bulu beni mahvolu. Ama yine sana hapsolum Güyalarımda hatırlardım eski zamanlarımı Şimdilerde solgun oldu satırlarımda Hiçliğin o kimsesiz sokaklarında Bir başıma kaldığımda şarkılarımla Düş kokardı hep masal tadında Geçmiyordu hasreti ehkarın sokaklarında Benim sokaklarım dert keder Yazamaz oldu ellerim kanayan oldu cümleler Hapsederdi beni o kelimeler Şairim satırlarımla, mısralarımla denemeler Kaybolmazdı asla içimdeki benliğim Söyle şimdi neredeyim, kaybolan hayallerim Melekler izin her seferde Savrulurdu dişlerimde, göremez oldu gözlerim Hikayede şimdi her seferde bu sözlerimde, sözü vardı o melekleri Bulu beni, kal. Başıma bu gece savruluş Umul beni mahvoldu Ama yine sana hapsoldum Bu rüyalarında yine kayboldu Kayboldu